Ah şükür be. <gülüyor> şimdi hoş geldiniz. <gülüyor> Sesim kısıldı bir dakika. Dönmek üzereyim videoya. Evet şimdi hoş geldiniz. <gülüyor> en sonki bölüm ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Evet biraz başladık yine sinirlenmeye. İki saattir bu özellik için desteklenen oyun gereklidir falan diye adamı deli ediyordu. Ben de dedim ki desteklenmiyorsa çekmeyeyim dedim. Sonra telefon kamerasından denedim. Yalnız telefonu 1080 çekip 60 FPS çekmediği için kendisi. Ha bu arada yaptığım yenilikleri de göstereceğim biraz. Mesela gösterdim biraz önce. Şunların hepsi artık 112 MW üretiyor. Hepsi buzutlandı. <gülüyor> hmm, onun dışında bizim şu fabrikanın bantları ne oluyor ya? Bizim şu kömür falan gelmiyordu ya doğru düzgün. onları MK2 falan yaptım. Buradaki üretimleri yapabildiğim kadar stabilleştirmeye çalıştım. Olduğu kadar stabilleşti bence. Niye, niye böyle olduğunu anladım bu arada oyunun, çaktırmayın. b girdiğimiz <gülüyor> için böyle oluyor. Şuraya bir, bir makine daha koyuyorduk ya, o, o bir makine iptal edip şurayı 90 üretime çektim dakikada. Harikayım değil mi? Sonra şurası kenardan sürekli üretip duracak. Şimdi şu taraftan çıkanı nereye göndereceğiz? Burası Aps ayrı bir şey. Orayı bayağı ayrı bir yere göndereceğiz. Ama şu anda orada 200 tane de olduğu için... ...ben şu 200'ü alacağım çünkü MK3 lojistiği e harcayacağız. Çünkü artık bir yerlere MK3 yapma zamanı geldi. Yani çeli, çeliğin şu genel açılma yerlerini falan full bitireceğim bu bölüm. Yani her zaman tam tamına bitmiş olmaz ama. <gülüyor> ama artık şeye ihtiyacımız bitiyor şu plakaya. Bu plakaya bittiği için oradan rahat olacağız artık. Nispeten çünkü çeliğin üretimi daha kolay. Hadi be bir de şuradan içeriden erişseydik. Aslında erişilir ha. Çok çok rahat erişilirmiş. Burayı ben böyle bırakacağım bu arada ya. Kalsın bu böyle. Çok gidip geliniyor artık. Ha bu da bir, bir, bu arada 5 tane biletle biriktirelim de o yolları açalım. Hab zaten çok geride kaldı şu an fabrikaya göre yapacak bir şey yok ama. Eh, şuradan bir tane SS alalım tabii ki. Geç alıyor artık SS'leri falan. Ola iyi. Şimdi başka neyimiz var burada? Araçlı nakliyat, hiper... tüp atacağız bir de işte. Ha tüp demişken şeyde bir gidelim. Ya mesela ben şu şu tarafa doğru giderken mesela tüp kullanırım artık. Çelik fabrikası zaten ayrı. Şuradan da yol çekeriz. Oraya doğru. Yani... Artık yani şu aşağılardan dolaşmak sıktı biraz. Hani de birbirlerinin içlerinden geçme özelliği falan güzel olur. Öyle. Şimdi efendime söyleyeyim ben neyi gösterecektim. Yine her şeyi unuttuk biraz. Tabi bu üretim durdu bile şu an. Çok güzel ihane. Yani. sanırım şu anda tam şey yapmadım sokma sokmadık onları devreye ama sokmuş olabilirim şu anda şunu şunu mk2 yaptım evet mk2 şeyler de geldi bunları böyle mk2 yaptım sonra şuradaki üretime çok dokunmadım 30 30 15 falan yapıyordu ya bunların olayları öyleydi Bunlar yani 120 ya 30 60 bir dakika. Bakalım bunları ben boostlamış mıydım? 30 tamam. 60. 30 60. 80 90 yok. Aslında boostlasam da olurmuş da. He niye niye yaptığımı anladım. Bunları ucu ucuna yetiyor aslında bu her kullanışta iki üretiyor ya gereksiz yere elektrik kullanmasın diye elektrikte işte 440 439 şu an yani 2-3 makineden sonra yine iptal oluyor bizim üretimler bu niye bağlanmıyorlar buraya evet Zaten 20-20-40 falan filan hallediyor bu burayı yani. Hiçbir sıkıntısı yok bunun. Evet ve burada da artık böyle bir üretimimiz var da yetmeyecek zaten belli yani yetmeyecek. <gülüyor> yani ben öbür taraftaki bakırları falan da feda edeceğim bunun için. Yavaştan. Çünkü burası dediğim gibi hiçbir şey yaramaz yani. Buradaki üretim sadece bunları üretmemize yarar. Yoksa da kabloyla bunları öbür tarafa taşıyacağız. Bir şeyler denemek lazım işte de. Yani şu an aslında fabrikada üretmemiz gereken her şeyi ürettiğimiz için rahatız aslında biraz. <gülüyor> ha efendime söyleyeyim. Şurayı da artırdım tabii biraz. Hani bu böyle ya. Bunlar, bunlar dakikada artık üretebilir yani istediği gibi. Dakikada 30 üretse taşırız biz bunları artık. Zaten bir tanesi 30 üretiyor. 60 götürüyoruz yani. Bak şurası MK1 tamam mı? Öbür taraftan gelen bantları biz hiçbir şekilde kullanmıyoruz bile. Çektik ya uzun uzadıya. Onları bile kullanmıyoruz bile artık yani. Ha bir de şu makinelerin buharlarını dışarıya vermek çok iyi oldu benim açımdan. Çünkü yoksa ben grafik kalitesini mecbur düşürecektim. Açık alana dolma gibi bir mekaniği yok ama her, her ne olursa olsun olabilir yani niye olmasın. Ha bu arada çelik çok hızlı üretilip çok hızlı tüketilen bir şey bundan da haberiniz olsun. Oyunu oynamak isteyenler için şimdi efendime söyleyeyim. Bir boru üretiminin hepsini yettiği için ben bir boru üretimini tercih ettim. <gülüyor> Siz iki boru üretimini de tercih edebilirsiniz, o çok sıkıntı değil. O da yemek tarifi gibi oldu biraz. Tabi var birazcık. <gülüyor> direkler bitti yine sanki ha birleştirici yapacağız lan ne alaka üretici şimdi çok fabrikayı dolandırmadan yapmam gereken en, en iyi şeyleri yapmam gerekiyor diyebilmekteyim çelik kiriş dakikada 24 kullanıyor dakikada 7-35 üretiyor çok rikisli bunun üretim hızını düşüreceğiz o zaman. Çözüm bu. Can sıkıyor ya. Sadece can sıkıyor. Ha cidden şu kirişi falan hiçbir şey kullanmıyoruz şu an. Benim geldiğim yere kadar olduğunda. <gülüyor> dakikada kaç kullanıyorsun lan? İyi dakikada 30 kullanıyor. Çekeriz şuradan. Eğer 60sa çünkü bir haller getirmem lazım da. Ha bu arada buradan böyle mecbur içerden geçiriyoruz artık yani çözüm yok. Çünkü öbür türlü buradaki girişleri falan kapatır. O daha, daha sıkıntı olur. Şimdi ben sen bana sor. Ne sen bana sor ne de ben sana söyleyeyim. bu kadar olacak yani mecburen dakikada kaçı dörde mi düşürünce mi ne, öyle bir şey oluyordu ah. al ben sana 29 tane atayım hala hala dakikada 16 kullanıyor bu arada iyice iyice düşür bir dakika iyice düşür E hadi. Geldi bile betonlar. Ha, hala dakikada 13 kullanıyor. Bunlar bunlar gidiyor mu ya? Öldürek bari şunları. Ha yok öylesine gelip gidiyor onlar öyle. Ne bunu ben dakikada... Ne oldu? Ne oldu? Cihaz işlemi isteği falan diyor. Bin saniye. <gülüyor> <gülüyor> dakikada. Dakikada sıfır. Bu arada cidden bin saniyede bir tane üretse nasıl nasıl olurdu? Şimdi dakikada 2.94 ürettirsem nasıl olur? Sil. Sil şunu be. Sizleri de bir silelim. Onu ben yanlışlıkla düşürdükten sonra çok üzüldü biraz be. Aa, old. Creeper old man. Yanlış. Doğru. Şimdi şunu koyarız, biz bunu burada ürettiririz. Bunu dakikada ikiye düşürürüz, 2 i̇ki, iki otuz, iki otuz dörde. Ondan sonra şunu getiririz, çekeriz böyle. E bu kadar çalışıyor işte makinalar. Ne yapayım? Çünkü yoksa benim bunu ta oradakini MK3 yapıp oradaki şey MK2 yapıp 120 ile 240 olacak. Yani bunu anca öyle getirip hallederim ben buradaki üretim. Kendi haliyle. Şu anki haliyle bu kadar çalışıyor. Nereden geliyor lan o ışık? Evet bug'ını bulduk oyunun. <gülüyor> bug'ını bozduk geri. Dakikada ikiye düşürelim, hadi. Yeter ki şey yetsin diye, şuradaki 7.37'lik üretim bitirsin diye. Yavaş üretmesi sıkıntı değil. Eğitimde sürerler önemlidir. Bu da bizim Fener hocasının verdiği özlü sözler. 8.16 Yani dakikada 2 üreteceğiz artık bu kadar. 6'dan 2'ye düştük yani düşün. Daha ne kadar düşebiliriz acaba? Ha bir de bu dakikada artık 11 kullanıyor o da güzel bir şey. Ha bir de şunu şöyle standart bağlama değil de. Ihh. Ihh yani. Şimdi böyle yapsam direkt bu yukarıya çıkıyor. Hani yani sırf standart bağlamamak için yani. Yoksa benim için hiçbir olayı yok bunun. Hatta normal bantla inse daha güzel. Ama yani sırf sıradanlık olmasın biraz daha. Of ya dünden beri, dünden beri bir tane müzik dinleyip duruyor. Böyle kafama takılıp duruyor böyle. O şey olur aslında. O müzik telifsiz şeye koyulabilir. Finalini yapıyoruz ya. O tam finallere yakışır o müzik. Tamam hadi bakayım. Ben sana şimdi hyper hyper hyper yaşasın hyper'dı. Şimdi şu seçeneğe kopyala diyeceğim. Ben sana bol bol ürettirmem lazım bunu. Hızlı hızlı ve bol bol hatta gerekirse şuradaki çeliklerden çalacağız biraz. Ne olabilir bu? Dakikada 12 olabilir, değil mi? Bence de mantıksız mı, mantıklı? Nice. Şimdi ama 120 ister bu betonu şimdi. O da riskle. Yü, dakikada 30 kullanıyor. Çok mis temiz yani. Çok temiz bence. 45 megawatt 5 saniye, nasıl? Çok temiz bu arada. Hey lan, bu elimde üretilmiyor mu? Bir dakika, aydınlanma. Ya tamam işte ben seni ikiye düşürmedim mi arkadaş? Hı hı. Çok komik bir sayı, demek. Tam al sana iki. Allah abi. 7.92.99 doksan iki dokuz Hadi bakayım. Herhalde yani o kadar da sıkıntı etmez bence bu makinede mi? Ucu ucuna yetmiyor o kadar da bence Baksana full demirleri kullanıyor zaten Hiç durmuyor bile Ha şu öbür taraftaki demire dokunduk şurası için ama Şu taraftan gelen demir için dokunmadık yani İki, Şu demir ayrı bu demir ayrı yani neler o taraftaki demir sıkıntıya binerse bu tarafı at, level atlatıp halledebiliriz. Hı. Uf, uf, uf Çok, çok sıkıntılı ya. Yoksa ben hyper tüpü e hiç uğraşmasam mı tüplere? Neydi la şu? Bun var ya parçalama şeysi Dur bakayım o parçalama şeyisine bizim şu borulardan göndereceğim. Ne oluyor ya? Aynen. Sporla ilgilenmeyen biri için spor şeyleri gönderiyor bildirime. Bence olur. Haklı yani Google. İlgi alanına dayalı reklam açmazsan böyle oluyor. Şimdi gel. <gülüyor> <gülüyor> oy oy. Mecbur çelik böyle. Yapacak bir şey yok. Bu MK3'deki as... Şeye bak ya. Hızla bak be. Yürüyemiyoruz bile neredeyse. Üstünde çok yürünmüyor bile. Aralarında çok fark var canım. Çelikten falan yapılıyor bir tanesi. Şimdi en çok gönderebileceğim şeyleri göndereceğim. La bunlar niye bu kadar küçük? Küçük la bunlar. Niye bunlar öyle? Envantar da çok büyük de. Çok saçma ya bak şimdi 5 kufon olduğu anda direk yo ya, ya yapabilir ya İste, istediği kadar yapabilir İçine atacağım malzemeler çok gereksiz geldiği için bana mesela artık yapraklık bir olayım yok benim atabilirim dolayı bu bağlamda <gülüyor> ama testleri gider mi lan testleri giderse epik olur Valla, valla gitti çat diye gitti. efendime söyleyeyim. Başka ne yaparız? Şu kırk tane şeyi göndeririz, hayvan gibi yine. Bunlar çok puan veriyorlar da üretimleri zor. Ne bileyim biz buna uranyum falan versek mesela gibi. Ya bak bu ne ya? Git ya. Allah Allah. Gelip gelip duruyorlar. Ama şu kürede giderse var ya, ah gitmedi. Küre sıkıntılı. Küreyi hiçbir şeye kullanamıyoruz ya, göndermiyor ondan dolayı. Gıcık. Gısık. Çok gızıksın. Şunu da yere gönderelim. dursun bu yerde bir, bir şeye yaramıyor zaten. Al. Al, bakayım onu da gönder. <gülüyor> artık bu burada bitene kadar böyle duracak bir şey yapmaz yani. Hiçbir şeyime de yaramaz. Neydi şurada bir yerde yerden bir şeyler toplamaya çalışıyordu bu. Yerden bir şey toplamasın artık. Şimdi artık bence yeter, değil mi? Bu burada parçalasın. Hmm. Bak bu üretim devam ediyor. Bu durmuş. Niye durdun? Sen niye duruyorsun? Aha gelmiş. Valla gelmiş. Geliyor gelmekte olan. İyi e yani Birazcık da yok oldu ama. <gülüyor> Üstünde istemeyeceğim kadar şey var. Plaka. şimdi şunu bir sırala de ondan sonra şunları at ihtiyacım kadar kalabilir üstümde ama öncelikle şunları bir at be üf leş gibi üstüm zaten baksana daha da leş leş olmaya da devam ediyor bunları da atalım. Bir yani bir yüzlükte kalsın be. Şöyle şöyle gönderelim de şimdi alttan destek falan gelirse. Şimdi bunun en güzel yanı ikili çıkışının olması. <gülüyor> şimdi hani hani ikiye katlıyoruz ya biz bunu. İkiye katlamak da güzel bir şey. Of. Şu boruya da gelsek mi ve dur ama boruyu öyle yapmayacağım. Boruyu şöyle biraz daha öne koyacağım. Hani madem ikili girişi var ya, ikili giriş muhabbetiyle de bu böyle yapacağız yani. Ha, şey öbür tarafta. Çıkışı. Iı, bu boruyu neye kullanıyorduk biz? Kusura bakma. Ama geri bağlayacağım bunları. Şimdi şunları şu şekilde aktarıyoruz abi. Bugün nerede mi görecektik? Bunları seri şekilde bu arada yok etmemiz lazım ortadan. Şu normal konteynerları. Yani artık zengin olduğumuza göre şunları MK2 yapabiliriz değil mi? İlk yaptığımız mk2 şeylerden bir tanesi bu olacak. Şimdi şuraya biz bir tane asansör koyacağız zaten. Burayı başka türlü güzel yapamam zaten. Tam yetti yalan. O da bendeki şans işte. Bundan sonraki giden her şey zaten MK2 gider. Çok lazım değil ya. İnsani ihtiyaçlar için lazımdır tabii. Ha bir de şurayı keşke dijitalleştirebilseler de, yani azalışını gözümüzle görebilseydik daha iyi olurdu da. Bu kadar ya, başka bir şey yapmayacağız biz burada. Ondan sonra efendime söyleyeyim, ne yapacaktık biz? Hiçbir fikrim yok. Ne yapacaktık acaba? İstiflenebilir boru hattı? Ha? Hala bu arada inatla o şeyi açmayacağım. <gülüyor> ha, bir dakika lan, biz video alacaktık o oh, hub gibi bir mantığı yapacağız demiştik yani O gazı geçtiğimizde yaparız artık şu gaz var ya önümüzde Hatta bizim şu bantları falan gazdan taşırız Çok şey olmaz gazda bize dikisli olmaz Bu arada videolar donuyor ya renderlasam da donuyor Oooo video vidayı getirmedik biz değil mi? eboo eboo neyse gidip vida alacağız şuradan rotorla rotor and vida her şey yetiyordu işte bir tek vidayla şey sıkıntı temel kaynaklar temel kaynaklar çok sıkıntı ya neydi biz sizin üretimlerinizi garanti düşürdük canım 10 40 tam bunlar fullde çalışıyor değil mi? E tamam Ha şey sizin Bant genişliğiniz Yeterli değil Anlamaktayım size Şimdi yani dakikada 10 üretimini de ki onları onlara Artık onlar coşarlar Şimdi 15-15 kullanıyorsunuz, okey okay, okay buralar Sen şimdi bana artık full çalışan bir demir üretimi mi yaptın yani? Ha bu arada burada da 4 tane kay- aha sülük Sülük, sülük, sen beni asla edemezsin şey var yani bence araştırma yani onları araştıttırmak yerine gidip kendim bulsan daha hızlı buluyorsun. Sülyk Sülyk ben seni ağlayabilirim. Şimdi şiş, şiş, buradaki vant dursun böyle durmasın be kötü gözüküyor. ama okey burayı da hallettik de biraz sıkıntıdayız şu an mk3 mü istiyorsun sende aman. amaaan hayırda mk3 istememeli istemiyormuş zaten çok şey yapmayalım koşmayalım Her yeri kaç yapma kafasında gidersek biter yani. Cidden biter. Hayatımız biter. <gülüyor> 200 tane vida al alabileceğim bir yer var mı? Heh? Vardır ya. Bir yerde illaki üretiyoruz. Üretmiyormuşuz. Üretmesin 2 dakika. Ne olur ki? 200 tane de çok bu arada vida şeyi için bence. 200 tane bence aşırı fazla yani. Hani bir şeyi pahalı yapıyorsun da bence o kadar da pahalı olmaman gerekiyor. Burası mıydı lan? O şey bir yer istiyordu ya, bir şeyler istiyordu bir yer band yükseltmesi mi? Bak gene gelmiş fu ya git ya. Buradakiler garanti bir şey istiyor canım. 10 Tam 40 Aynen bak 80 istiyorlar işte. Hıh hı, burayı biz MK2 mi yapsak, MK3'e mi direkt atlas atlatsak burayı? Çünkü şey yaparız şimdi. Oradan 20 tane fazladan geliyor. Gerçi, yo hep hep kullanılıyor lan bura. Hiçbir şey olmaz buraya. Burada bir sıkıntımız yok yani. Dibine kadar da kullansak burayı hiçbir sıkıntımız yok bizim açımızdan. Şimdi şöyle 250 cik, 250 tanecik toplayalım yani. Hop. 230 235 236 200 250 nice like it. bak gördün mü sıkıntılı işte ya buralar çok sıkıntılı bir de şu aralardan falan geçmek de çok sıkıntı O 7 kupon olmuş. Bak şimdi burada bizim daha oyunda hiç açmadığımız şeyler falan da var. Bunun içinde. Puan <Sessizlik> <Sessizlik> 29 46 50 oluyor bu arada. Dönmüyor, şey değil ya. Yavaş falan üretiyoruz diyoruz da yani. O beklersen, aa bak güç depolama birimi gelmiş yani. Bu harika. Harika ama yani full gider bu. Elektriğin patlamasını önlemek amacıyla yapılmış daha çok. Hıhı, aboo, bir stator üreteceğiz daha lan. Stator için ne lazım bakalım bir Stator, Stator, Stator değil miydin ama Aa Boris diyor Ha bizim şu disk analizi yapıldı diyordu ya o disk analizine bakalım Bizim burada seçebileceğimiz en mantıklı şey şu anda kataryum tel. Neden sebep bu? E, şimdi şey var, burada çelik vida üretimi falan da veriyor. Ama çelikten vida üretmek bence yani ilerleyen zamanlarda belki. Ha bir de dakikada 120 üretiyor, çok da güzel üretiyor bence. Hatta biz gidelim şu öbür diski de analiz ettirelim. Kataryumun o tarafta bir tane daha dikis vardı ya dikis. Dur şuradan, şuradan atlayalım da biz. Öbür türlü yavaş gidiyoruz çünkü. buradan Ha bir de buralar bayağı güzel ya. Hızlı hızlı hızlı aşağına bakarak falan da gidiyor. Bayağı güzel bura. Bak donda oyun bir takıldı hafiften. Bu da şeylerle dokstürlere hayvan gibi FPS düşürmeye başlamış. Şurada da bir yerlerde bir sabit dikis olaylarımız vardı ya bizim. <gülüyor> Var ya buradaki katarium üretimi o kadar sıkıntısız çalışıyor ki, bizim öbür fabrikayla kıskanmaya başladım ben buraya. Şimdi bakacağız. Ha bu arada burada garanti yaratık vardır. Birazcık şeyli gireceğim. Dikkatli. Var mı? Yok lan burada burada spawn engine yoktur bence. Bak bedava vida. Mis. Ne istiyor? Al. Bunu istiyormuş. Hiçbir şey ya bunlar. Al. Al disk sana. Hiçbir şey olmaz bunlara. Hiçbir şey olmaz. Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz. Fırat bu abi. Kuş gibi uçma. Fırattan şaşma. Yazık olur. Sakın al. Tesisatın ve tesisatçının dostu. Fırat Karibur. Döşeyelim abi. Şimdi şunları da şöyle yapacağım ama. Hani bu tarafa doğru ben ileride genişletirim. Ben psikopatım ya biraz. Yaparım yani ben öyle şeyler. Şimdi... 29 dakika diyordu değil mi en son? Umarım öyle diyordur. Çünkü... <gülüyor> Şimdi bu sabit diski taradığı anda direkt halletmiş olacağız biz işimizi. Şu anda bu abi ne yapıyor? Abi sen 120 çıkartıyorsun. Doğru mudur? Tam çok doğru. Oğlum ne oluyor ya? Hep hep açılıp duruyor şu ekranı. Telefonu sinir edip duruyor adama. Ne kullanıyorsun lan? Ne kullanıyorsun? Dakikada 15 diyorsun. Dakikada 10,5 diyorsun. Şunu koy ters koyduğumun farkındayım. al sana e, <gülüyor> dakikada 15 kullanıyormuş şimdi ben bunu birleştireceğim sonra geri ayıracağım ama <gülüyor> şimdi şunu bir kabullenin öncelikle ben, ben buraya iki tane makine sığdırırım böyle uçan, uçan şeyi yapıyoruz da biraz yavaş yavaştan ama yani olabilir tesi var şimdi sonra şunu tekrardan ayırıyoruz bunu yapmanın sebebini açıklayacağım şimdi bu dakikada 15 ya biz bunu ona falan düşüreceğiz nerde şu bizim has has bağlanma yerim bak dakikada on neydi daha on dokuz dakika varmış on beş ya biz bunu dakikada şöyle kırk sekize falan çekeceğiz yani bu dakikada elli falan üretecek 50 sekiz kırk,kırk kırk ulan kırk da yeter bence Bak 0.8 0.7 megawattla gördün mü abiciğim mis bak şu iki makineden direkten şey ürettik yani elektrik mi patladı lan Yo bu niye üretmiyor o zaman? Sen kel misin? Sen niye üretmiyorsun? Şimdi bunlar 120 120 çok çok rahat rahat üretirler. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Aa yanımda rotor yok. Hiçbir şey yok ki yanımda. Gösteremeyeceğim. Şimdi bakamayız. Şöyle bakarız o zaman. Aynen aynen. Aynen çok haklısın. Evet evet evet. Agir neyse nasıl okunuyorsa. Adını unutmaktayım. Adı neydi bunun? Stator. Stator. says factory hop imajsı e girelim tekrardan imajsı açar mısın? şimdi motor üretimi için <gülüyor> bunlar çok önemli şimdi önceden rotor üretimi için şey gerekiyordu bu stator denilen şey gerekiyordu. Guaychman öyle mi yazılıyordu? Bu? Aa. İşte işte dakikada kaç istemiyor mu yani? Direkt bunları nükleer güçe bağlamışlar dolayı. Neyse, şey gösterecektim. Dakikada kaç kullandığını gösterecektim. Şimdi bizim bizim şeyi öbür tarafa götürsek, ya al al sana işte öbür taraftaki tel üretimi bu işte ya. Bundan tel üreteceğiz biz. Eğer şundan şey çıkarsa yine kataryumla alakalı bir şey çıkarsa ki bence çıkması gerekiyor. Zaten bu saf. ihtiyacımız olduğunda bunu biz boostlarız. Yeniden üretime geçiririz. Bir şeyler yaparız yani. Eğer yapabilirsem. Yapabiliyormuşum. Şimdi zaten yavaştan artık şey bitiyor. Yani bundan sonrası artık oyunun şey kısmı. Biraz daha fasa fiso kısımları yani. Çok şey yok eskisi gibi. Öyle hemen çatır çutur üreteyim bitireyim olayı bitiyor artık. Hemen şey yapıyorsun. Sürekli beklemeye geçeceğim bundan sonra. Ha, yavaş gidebilir. Çok sıkıntılı değil o. Yavaş da dolsa olur. Yeter ki dolsun. Şu arkadaki üretim başlasın yine. Tekrardan. Ha bir de bunlar 500'lü stekleniyor. Böyle hayvan gibi olacak. Hatta artık açılışta bekletiyor bile. Bizi biraz oyun. Şimdi zaten bizim o tarafta da bundan var ya ondan dolayı Çok şiş ettirmeyeceğim Uğraşmayacağım Al sana mağaza Oo, Kiriş miriş de var ama kirişlik bir şeyimiz yok bizim Hepsinde aynı şeyi kullanıyoruz zaten Modern yürüme platformu Normalde bunu alıyordum da ben hep almayacağım artık onu Şimdi 12 tane şeyimiz var zaten korkuluğa gerek yok kiriş paketine gerek yok organizasyonda ne var aman kişisel şey var O geçit al kapı var kapıyı alırız bu arada şimdi bu intihar bu şey istiyordur bu arada o zemin deliği falan aman duvar desteği falan diyor Trumpa paketi diyor. Bu, bu araba güzel bu arada ama şey güzel değil ya. Kullanımı güzel değil. Şisalleştirici kesik. Aman, bunlar işte şey yaparsan diyeceğim. Gereksiz. Kullanmadığım şeyler benim için. Bak sator bu. 3 tane ondan alıyoruz hepsi 11 mi? allahım bir tane de şundan al buyur öbürlerinin şematikleri geldi bu arada silelim ihtiyacımız olduğunda kullanırız şimdi değerli vatandaşlar o mimariye gelmiş bunlar güzel lan mimari falan filan öyle gruplandırmaları güzel şeyler Şimdi tabi yürüme platformunun merdivenleri falan. Şimdi endüstriyel yapsaydım endüstriyel çok göz yoruyordu. İşte bu yol mükemmel adlı videomda da söylemiştim. Ama yani ben hiç kozmetik güncellemesinin geleceğini düşünmedim. Ha gelmeseymiş de olurmuş yani. Artık hepsini şeye bak bak bunda da mesela beton kullanılmıyor. Ney bu? Bu ney? Baksak mı? Hiç risk almasak mı yoksa? Aman. Summerslop falan diyor. Hiç kullanmayacağımız şeyler yani. Zaten şey başarımı da yok burada. Steam başarımı falan da yok burada sanırım. Emin olmamakla birlikte. Ondan dolayı çok... ...bana lazım olmayan şeylere... ...burnumu sokmadan... ...bak bunlar temele hizalanıyormuş. Yani. Diyorum ya değişti ya. Kozmetik güncellemesiyle... ...çok şey değişti. Şimdi biraz... Bak burada mesela merdiven. Bu çok iyi bir şey mesela. Ama yani bence gereksiz. Normal düzlede olabilirmiş. Çünkü merdivenden inme şeyi yok. Animasyonu. Normal yürüme, yürüme animasyonunu değiştirmişler. Biraz sadece. Bu çoklu inşa etme. Burada hayat kurtarır. Şimdi şurada böleceğim ben yolu. Bir az da ileride bölelim hatta bak memin araştırması bitmiş de mem neredeydi Neyse gidekerek hava ya şuradan atlayalım şimdi hadi bakayım Altan ıslak <gülüyor> beton bu ne bunların hiçbir benim işime yaramaz ki bak Rafin nerede Mesela ben niye beton üreteyim haksız mıyım? çelikten çubuk ne bileyim ya dursun şu anda bu bu saçma bence ihtiyacımız olursa bir şeye seçeriz i̇şte şu anlık gördüğüm kadarıyla çok saçma her şey şimdi efendime söyle, söyleyelim lllllllllllllllll söyleyemedim lan am bunu niye çoklu inşa ediyorsun? iyi misin sen kafan güzel mi dertli koca yü koca yürekli eşşek hayvan seni Am cidden bak hiç hiç bir şeyime yaramaz bunlar benim ne böyle al ah, demir, demir alşama külçe bu arada en mantıklısı yani onda da ikisini birden kullanıyorsun. Ne kadar mantıklı onu da bilmem yani. Abo bitmiş lan. Şimdi şuradan yürüme platformuna gereksiz dedim de işte. Ihh. çok Çok riskli be. Bak mesela bunun o var var çok güzel çok güzel ben bunu alırım böyle. Bak merdivenden 1500 kat daha güzel bunlar böyle. Fabrikanın içine giriyorlar da işte ne yapayım birbirlerine oturtarak yapmadım ki ben hiçbir şeyi. De, bitti, bu kadar. Şimdi şu şuradan da şu tarafa doğru çekelim bir tane de. Sonra ileriye doğru yardırır zaten bu kendiliğinden. Dürü, dürü, dürü, dürü, dürü, dürü, dürü, dürü. Güzel yollar da işte. Ne bileyim biraz şeyleri kötü. Ne bileyim bu bağlantı noktalarını falan <gülüyor> o parlama olaylarını çözemediler. Taşıdın mı lan? Daha taşıyamamış bile biri, daha birikiyor burada. Neyse orası dursun öyle taşır belki. şey güzel mantığı güzel yolların ama ne bileyim bence şey olabilirdi aralarından kablo da geçebilirdi altlarından ha ben bu arada buna dlc'ye de razıyım yani dlc milletin hoşuna giderse adamlar garanti alır yani dlc'yi de <gülüyor> artık yapabiliriz oradan buraya ya mesela şu platformları biz böyle indiriyoruz ya yere bunlar mesela daha düzeltilebilir bence ya yani ne bileyim şu yere doğru giriyor ya Şurada bir yerde işte temel gibi bir şey yapıp birleştirebilir kendini Ha bu sanırım bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı mı? Ne öyle bir şey. En kapsamlı şey oyunu, fabrika oyunu sanırım. Bak ama işte şeyi var, sorunları var. Şimdi ben burayı şöyle, şöyle mecburen şey yapacağım. Aa kapı yapabiliyoruz. Peki biz bunu gerçekten yapabilecek miyiz? Yoksa dalga mı geçecek bizimle? Geri adam. Merhaba. Şimdi acaba dalga mı geçecek? Yoksa gerçekten bana yaptıracak mı? Şu an sadece onu düşünmeye başladım. Bir de anladığım kadarıyla şey istemiyor. Bak yan yana koyduk. Hiçbir şey değişmedi. Birleşsene be. O oh. katman katman oluyor ama hımm katman katman olmasaydı güzel daha güzel olabilirmiş olsun ya bu kadar oluyor aa şey var bir de arkalarından nesne silme özelliği de var. Bak çalışmıyor bu ya. Çalıştı. Bu bizim hub'ın oraya girerken güzel olabilir. Ama şey değil yani. Normal kullanılabilir bile. Çok hoşuma gitmedi kapıları. Belki, belki birazcık ben şey bekliyordum. Gerçekten elektrik kullanıp açılan bir kapı bekliyordum. Bu mekanik kapı çıktı yani. O da biraz hoşuma gitmedi açıkçası. Ha şu zupu bu arada bir kapatalım artık. Yeter. bu kadar bu kadar düşükte şey yok mesela kapı bakalım girelim bir içeri hmm, bu kadar şu tarafa gider ama bu garanti yani çok da güzel gider ha, ters aç ters açmam lazım yine bu bu tarafa doğru çekiyor. Sıkıntılı ya. Yani mantık olarak bu tarafa çekmen gerekmiyor mu ha? İstediğim şey buydu yani. Ha şöyle aman. Ya harbiden çok saçma ama ya. Gereksiz saçma. Ben sevmedim. Kapı, kapı sistemine. Platformlar güzel, platformlara laf yok. Ama yani bence kullanılmaz. Bu yol mükemmel iki yapalım mı şuradan? Şimdi yine sanırım ben ikili şeye başvuracağım yine SS'lere. Neyse o zaman kendinize iyi bakın ve bay bay.